Ee, PiRS'in giriş ve çıkışları aslında oldukça ekonomik kullanılması gereken şeylerdir. Hani biz burada kullanıyoruz PiRS işte girişler, çıkışlar, analiz, stoplar işte e, normal çalışma, ileri çalışma, geri çalışma her bir input e, atama yapıyoruz, input kullanıyoruz. Normalde PiRS'in giriş ve çıkışları e, cimli kullanılması gereken şeylerdir. Şöyle bir şey sorsam, desem ki. Bir tane input var, input'a basıyorsunuz işte çıkış veriyor. Bir daha basıyorsunuz, çıkış kesiliyor. Bu size sorulduğunda bana gelen cevaplar işte sayıcı koyuyor. Sayıcı eğer sıfırsa şöyle çalışıyor, sayıcı yani değilse şu şekilde çalışıyor. <gülüyor> Veya daha farklı. Sayıcı kullanmanıza gerek yok burada. Tamam mı? <gülüyor> Şimdi normal basalım ve setleyelim. Input sıfır nokta sıfırımızı bastık. Setledik. Q'luk 0.0'u zaman. Tamam mı? Aynı. Aynı. Input sıfır basarak bunu benim resetlemem lazım. Şöyle şey muhtemel bir geleceksin den 0.0 reset input 0.0 Aynı. Çünkü olmaz. Niye? Aynı, aynı anda hem set basıyorsunuz hem reset basıyorsunuz. Bu sistem çalışmaz. Şimdi Öncelikle Butonun basılmasından hızından bağımsız hale getirmem lazım benim bunu P input 0.0'ı veririm bir tane telepontan Tamam mı? Şimdi bu nasıl olacak biliyor musunuz? Aslında bunu bir yol gibi düşünün Butonun birinci basışta yol bu tarafa iken İkinci basıçta yol aşağı olacak Yani Buraya ben bir tane reset atacağım Reset, Q0.0'a birinci basışta veya ilk basışta yol setlerken ikinci basıçta yol ne yapacak? Resetleyecek. Setleme yapmayacak, ama resetleme yapacak. Şimdi, eğer ben buraya ben buraya Q0.0'ın normalde kapalısını ve ben buraya eğer Q0.0'ın normalde içine koyarsam ne olacak? Bakın E'ye bastım mı? Bastım. E'ye bastığım zaman E'ye bastığım zaman onun değer tanışması aşağıya yol açıyor. Ne yapıyor diyorum? Input 0.0 0. -0. H Q 0.0 setliyor. Bu da açı mı yani? Düzeltiyorum. Açıyı da. Bu da olan görüntüsü. nokta sıfır. Şimdi böyle bir şey yapıyorum. İmput sıfır sıfır sıfıra bastım mı? Bastım. İmput sıfır sıfır sıfıra tek çevirin. bunu kapalı üzerinden setledi mi? Evet. Setledi. Buraya açtı evet. mı? Açtı. Buraya kapalı mı? Evet. Aynı çevirin buna bastığım için Aynı çevirin buna bastığım için Aynı çevirindeyiz şu anda. Üst satır yaptım, aşağı satır da geldim. Kapalı, bir çevir, kapadı az önce, reset bastı. Hocam o da sınır. Yukarıda reset bastım, aşağıda reset bastım, bu da olmadı. Şöyle bir şey deneyelim. İPU 000 P Q 0.0'ın açığı Q 0.0'ın reseti. Bir de böyle deneyelim. Şimdi impulsu 0'a bastım mı? Bastım. Yes. Bastım. Kapalı mı? Kapalı. Bir çevrim verdi mi? Verdi. Açık mı? Olmaz. Bir numara yok. Kapalı mı? Evet. Kapalı. Bir çevrim verdi mi? Verdi. Verdi. Kapalı mı? Setledi. mi? Setledi. Yukarı mı? Elim basılı. Döndü. Bir sonraki çevirine çıkış vermeyecek. Çıkış vermeyecek. Olmuyor. O çevirindi ya bundan. Bir sıkıntı yok. Elimi çektim, şu anda bu hissetli mi? Evet. evet. Bir daha bastım. Bir daha bastım. Evet. Bu arada bu kapandı mı? Evet. Kapandı. Bu açıldı mı? Öyle değil mi? Evet. Çalışıyor. Bir daha bastığında, çevre, o çeviri, aynı çevre, yani ikinci basışın çevrinde, bir çeviri çıkış verecek mi? Verdi. Kapalı mı? Kapalı. Kapalı. Resetledi mi? Evet. Resetledi. Ve kapandı mı? Bak şimdi aynı çevrim bir çevrim çıkışverdi mi? Verdi. Verdi. Kapandı mı? Resetmiş. Hayır, kapandı. Bir kapandı mı? Evet. Setliydi mi? Setliydi, bu sefer de setliydi. Anlaşıldı mı burası? İkinci çevir, zaten setli miydi bu? Evet, evet. Zaten setliydi. Hipos'un hırsımına sıfı bastım da Baslı, çalışıyorken bastım Bir çevirin çıkmış verdi mi? Gerçekten Kontakt kapalı mıydı? Kapalıydı, resetledi mi? Resetledi, aşağıya geldim Input sıfır sıfıra Tamam mı? Input sıfır sıfıra kapalı İkinci basıçta çevirin mi? Yukarıda resetlenmiş miydi? Resetlendi Kapalı mı burayı? Normalde kapalı diye beni kapalıydı Bu sefer bastı Bu da olmadı Anlaşıldı mı? Başka bir şey düşünelim biraz. Evet. Var mı? Input 0.0 0. 0. P Q sıfır nokta Reset Q 0 .0. Aşağıya aldım Q S Q 0 .0. Şimdi bu yiyeyim Tamam mı? İmpulsümüzde bastım mı? Bastım P'ye 1 3, -3 verdi mi? Verdi. verdi. Bu açık mı? Evet, evet. Açık. İşlem yaptı mı? Evet. Bu yapmadı. Aşağı satıra geldi kapalı evet. mı? Evet. Setledi mi? Setledi. Evet. Setledi. Setleyin diye yukarıyı kapalı aşağıya açtı mı? Evet. Açtı. Evet. Ama o çevirden sonraki çevire döndüğümüz için B'den sonra bir aktif, aktif olma durum var mı? Evet. Yok. Hayırdır. İkinci basıca başlıyorum. İkinci bastığımda İkinci bastığımda eee... Evet. Input 0, 0. Gümüş, bir şey Kür çevirin çıkışı verdi mi? Verdi. Kapalı mıydı? Kapalıydı. Setuptı mı? Baktı. Aşağısı kapandı mı? Kapan. Kapan. Şimdi setuptı. İnanç. İnanç yavrum. Ocak tek çevirin vermiyor muydu? He? Tek çevirin ikincisinde de. Aynı çeviriyiz. Şey. Kür 0, 0. Aynı çevirimiz Gitti bu. Hamza bunu olarak yazdı? E Sıfır olarak yazdı. Düzeltiyorum. Reset diyor. Sıfır olarak yazınca Geldi yazdım. Buna gelince nereye baktı? Buraya baktı. Ah ben sıfırmışım dedi. dedi. Devam aynı evet. aynı evet. Hocam şu alttaki setin araya yukarıdaki telefonu Buraya mı? Evet. Pela peş peşe çok gelmez. Evet. Ne ne değişir? Yok ilçe yönetimisi yaptı, ilçe yaşlısı okumasını diye bir şey. Yemeye. bu soru gayet basit. Evet. Öyle değil mi? Bayağı basit. Bu gayet basit. Evet. Şimdi Heh. Var bir şey, başka bir şey deneyelim. Şey. Input 0.0'ı Yine setletelim bu sefer, bu 0.0'ı. Bastım birbirine setledi mi? Evet, evet. He? Setledi. Aynı zamanda Input 0.0 değil mi orta evet. yani ila? Evet. Merkez 0,0,0 sertleşin mi? Gel. He? Sertleşin mi? Sertleşin. Merkez 0,0,0 devre yıkıldıktan sonra merkez 0,0,0. Bunların bir portalı açar mı? Evet. Açar. Kaldır evet. alın. Ağrı küreye, merkez 0.0 Q0.0 resetlesin Şimdi bastı birinciye? Basınca birinciye merkez kapalı konta üzerinden Q0.0 çalıştı. Aşağıya yerin merkez açık reset atmadı. Bir altı indi, impuls 0.0 kapalıydı. Merkez setledi mi? Evet. Setledi. Merkez setleyince Burayı açtı mı? Açtı. açtı. Burayı kapadı mı? Evet. Kapadı. <gülüyor> Ama oran açık kapanması bir sonraki çevrelerde B'ye etkilemiyor. Çünkü P'ye bak. Tamam mı? İkinci kez bastım mı? Bastım Bastı. Bastım. İkinci kez basınca Burası açık mıydı? Açıktı. Açıktı. Aşağıya kapalı mıydı? Buraydı. Kapalıydı. Geliyorlar reset attı mı? Açtı. İstediğim oldu mu? Olmadı. Ama bir sıkıntı var bu sefer merkezlerine kaldı. Merkiler, merkevi devreden çıkartmamız lazım. Şu benim işimi gördü. Merkiler iş yapmak, e, yol vermem benim işimi gördü. Ama bu sefer başka bir sıkıntı. Merkileri devreden çıkartmam lazım. Merkileri şu anda değeri devreden çıkarırım. Bir ona bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Merkiler devrede mi? Bir sonraki çalışmada bassam da artık reset atacaktır. Öyle mi? Evet, Şimdi, Mergel'i neyine resetletelim? Bir şey işimiz bittiğinde resetlesin. Mergel... Bakalım. Şunu bir kere bir sıfır sıfırda ben bunu resetleteceğim. Ama açılıyor, kapalı siler. Ona bakalım. Mergel sıfır nokta, sıfır reset. Şimdi açıyla resetteki hesabı ne olur merkele. Tekrar başa başarılıyorum. Bu sefer bu satır da düşünüyorum. Normal şartlardayız. İlk başlangıç şartındayız. Sette de bir numara yok. Sette de kimin devreye? Merke. Resetler. Q00R'ye girilir mi? Girilir. Burayı kapadı. Reset, Merkir resetledi. Evet. Bakın şimdi ne olacak? Ben herkes buraya iyi baksın. Input'u kapatın mı? Evet. İlk basışı. Evet. F'nin üzerinden geldi. Evet. Q00SETlendi. Aşağıda bir numara yok. RESET yok. Input'a bastın mı? Bastın. Evet. F'nin üzerinden Merkir'i SETledi mi? Evet. SETledi. Merkir bunları değiştirdi ama ben şu anda yazılımda daha aşağıdayım. Başta değilim. Küb çalıştı mı? Çalışmış birine evet, ilk evet. satırda çalışmıştı. Küb burayı kapadı mı? Evet, kapadı. Bir alt satırda ben diğerine e, bastı mı? Bastı. Şu anda ben son diğerine. Ses. Ses. Ses çıkıyor mu? Anlaşıldı mı? Şimdi kapalısıyla yapsak ne olur bu işi? Evet, Bak burada. Yeah. Bakalım. Kapalı hissi de yapsak ne olur? Basım yine? Bastım. Setledi. Bir numara yok. Aşağı geldi. Merdiven setledi mi? Setledi. Q0 sıfır Açık. Sırf Ne oldu? Ne oldu? Cazı açtı mı? Reset var mı? Yok. Tamam mı? Şimdilik bir sıkıntı yok. İkinciye basıyorum. <gülüyor> İkinciye basıyorum. İkinciye basıyorum. <gülüyor> Burası açıldı mı? Açıldı. Burası kapanlı mı? Kapandı. Kür sıfır sıfır. Sen aldı mı? Yeni değeri artık ne? Sıfır. Aşağıya geldi. İkinciye bastığımda Merkelsizik. Kür sıfır sıfır. bastı mı? Basta mı aşağıya gelin. Bu kasveye bağlıdır uçkanda. Q da sıfır sıfır kaldı mı? Kaldı. Kaldı. Q da sıfır sıfır dereceş bastı? bir şey? Bir sonraki çevirinde beni bağlamaz. Anlaşıldı mı? Şimdi istiyorsanız böyle bir P kontak koyabilirsiniz. Çok da gerekli değil aslında. Tekrar anlatayım mı çalışmasını? İlk basışım Bastım, kapalı setleri. Şu 0, 0 Bil. Bil. Bil. Tamam mı? Aşağıya geldi. Input basılır o çevreyeyim. Geldi merkez gel gel. sıfır sıfır setledi mi? Setleri, oldu? 1 Bil oldu. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yukarıda kompaktörünü değiştirdi mi? Değiştirdi. Ama yukarıda kaldı o. Ben artık aşağıdayım yazacağız Şunu geri diyebilir mi? Bir, ünlü yolunu buraya açtı mı? Açtı. Reset işlemi yapar mı? O satır Yapmaz. Elbiyi çektim. Bir sonraki çevirime gitmeme gerekiyor. Zaten hepsinin önünde P var. Bastığı çevirimi düşünmem benim için yeterli. İkinci basıç yaptım. İkinci basıçta, merkezleri neydi? Bir, bir, bir de, buraya açtı mı? Açtı. Aşağıya kapadı mı? Kapadı. Şöyle reset bastı mı? Bas, kürünün yeri değeri oldu mu? O, oldu. Oldu. O, oldu. Aşağıya input'a basılı mı? Basılı. basılı. İçeri çıkış verdi. Mercury'in setleri mi? <gülüyor> yukarı ve bağlanıyor. değeri gir Aşağı Bir. Aşağıya değeri ne? <gülüyor> Bu yeri kapadı mı? Kapadı. Kapadı. Kapadı. Mercury'in <gülüyor> bastı mı? son Mercury'in son tarafından kaldı. Sıfır Hocam şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gül Şimdi anladım da şey söyleyecek miyim hocam? Bak daha da, ödüreset fazla bir sıfır, orada okudu ya sıfır var, kür sıfırı Diyecektim, orada o kapalı, Onu açmayacak, değer sıfır olduğu için. Ama açık, bir önceki çevrimde ikinci basıçta o açık, ondan sonra kapatacağız. <gülüyor> tamam mı? Var mı sorusu o? Yok.